Rüyada tuvalet görmek, haneye ve aile bireylerine işaret eder. Rüyada helal görmek, aile içinde yaşanacak olan bazı tatsızlıklara ve problemlere işaret eder. Kişinin alın terine, hayatın idame ettirmesi için çalışmasına, eşiyle vakit geçirmesine, küçük bir iş yerine işaret ederken, bazen de bekar ya da öğrenci evine, evin pisliğine işaret eder. Temiz tuvalet ise ev hanımının sorumluluklarını aksatmadığına, evine, eşine ve çocuklarına olan bağlılığına işaret eder. Temiz tuvalet aynı zamanda maddi güçlükler ve kısıtlı olan bütçe anlamına gelir. Rüyada küçük ve pis bir tuvalet görmek bunun tam aksine zenginlik, çok para anlamına gelir. Bir erkeğin rüyasında küçük ve pis bir tuvalet görmesi demek eşinin kendisine sevgi ve ilgi duymadığı anlamına gelir. Rüyada tuvalette pislik görmek genellikle parayla tabir olunur. Eğer tuvalet çok pisse bu rüya kişinin eline çok miktarda para geçeceğine ve istediğinden çok mal halde edeceğine işaret eder. Böyle bir tuvalet gören kimse şan ve şöhret kazanır. Adı daima iyi bir şekilde anılır. Rüyada tuvalet yapan kimse dünyevi olana ilgi duyar ve ahiretten, dini olandan giderek uzaklaşır. Buraya dünya hayatının geçici süs ve heveslerin sizi baştan çıkaracağına bu nedenle giderek muhanebi olanlar uzaklaşık daha çok dünya için yaşamaya başlayacağınıza işaret eder. Rüyada tuvalet yapan kimse dünya için çalışır, çabalar ve haksız kazançlar elde eder. Rüyasında tuvaleti temizleyen kişinin malının bir bölümü elinden gider veya parasını kaybeder. Bu rüya genellikle iş hayatında baskış bas baş gösterecek başarısızlıkların sembolüdür. Bazı tabirciler ise bu rüyayı kişinin kötü davranışlarını bırakmasına, kendisine hayırlı olacak işler peşinde koşup her türlü zararlı alışkanlıkları terk etmesine yorar. Rüyasında tuvalete giren kimse yabancı bir eve girer veya böyle bir evde bulunur. Bazen de bu rüya kişinin günahlarından pişman olup tövbe etmesine işaret eder. Bazı alimlere göre de buraya gören kişinin birçok yanlış yaptıktan sonra hidayete ermesine, hatalarından dönmesine ve bundan sonraki hayatını temiz, güzel bir şekilde sürdürmesine işaret eder. Rüyada tuvaletin içinde ekmek görmek, yoksulluktan kurtulmaya ve zenginleşmeyen, baba hayatta ise sözünden çıkmamaya ve sorunların üstesinden gelmeye işaret eder. Tuvaletin içinde ekmek görmek sabırla açılan bir süre sonunda aile içinde yeniden huzurlu günlerin yaşanacağına, prestij kazanılacağına, sıkıntılardan yakın zamanda kurtulacağına, anne baba arasında büyük bir tartışma olacağına, kişinin mutlu ve huzurlu bir hayata sahip olacağına, zenginlik içinde hayat sürmeye ve yaşam kalitesinin artacağına işaret eder. Rüyada tuvaletin içinde ekmek görmenin manası ayrıca kolay kolay kötü insanların laflarına kalmamaya işaret eder. Eline geçen kazançlar yardıma umutlu insanlara yardım edeceğine, kendinize birçok konuda çok kızmaya ve hayata bakışınızın değişmesine, çok kötü işlerle uğraştırıldığı için yapılacak olan önemli işleri ve ailesini aksattığına, bu şekilde gün geçtikçe daha kötü günler görüleceğine, maddi sıkıntılardan kurtularak rahat edileceğine, çalışma hayatında gerçekleştirecek bir projeyle birdenbire büyük bir başarı olacağına ve çok iyi yerlere gelineceğine, istenen amaçların gerçekleştireceğine işaret eden. Rüyada tuvalette oturmak Oturmayı görmek zorlukla ümit ettiği yüksek mertebeye tabir olunur. Hak yolunda yaşanabilecek tüm kutsal duyguları yaşama şansı elde edeceğine, zengin bir hayat süreceğine, yapmış olduğu hata ve yanlışlardan dolayı tövbe ederek hayatını idam ettirmesi gerektiğine, insanlar hakkında art niyet beslemediğine, aile dışından birine yardım edeceğine işaret eder. Güzel ve dolu dolu bir hayat yaşamayan, şansının açık olmasına, gerçekleşmesi imkansız olan işler peşinde bulunduğuna, işinde istediği başarıya ulaşılacağına, fakat etrafta kendisine haset eden düşmanlarının olduğuna ve başarısına engel olmak için ellerinden geleni yaptıklarına. Yaşamın arzu ettiği kadar güzel ve eğlenceli olacağına, başarılar sayesinde toplumda insanların gözüne gireceğine ve insanların takdirini kazanacağına, kendisini korumaya alacağına, geçimini daha rahat sağlayacağına ve artık kötü günleri arkasında bıraktığına işaret eder. Rüyada tuvaletin taşlığını görmek hayırlı işlere işaret eder. Rüyada tuvaletin taşlığını gören bir kadınsa gebe olduğuna, eğer erkekse karısının gebe olduğuna işaret eder. Bir de bir yardımcı sahibi olmak anlamına gelir. Rüyada tuvalet yapan kimse dünyavi olana ilgi duyar. Ahiretten, dini olandan giderek uzaklaşır. Bu rüya dünya hayatının geçici ve süs heveslerini sizi baştan çıkaracağına, bu nedenle giderek manevi olanların uzaklaşıp daha çok dünya için yaşamaya başlayacağınıza işaret eder. Rüyada tuvalet yapan kimse dünya için çalışır, çabalar, haksız kalanışlar elde eder. Tuvalet aramak, borç almak anlamına gelir ve maddi sorunlarını tek başına çözemeyen, problemlerine çare ararken yakınlarından destek alan kişilerin sıkıntılarına işaret eder. Tuvalet aradığını gören kişi, yardım alacağı bir derdiyle baş etmek için uğraşır. Aile desteğinden yoksun kalanları psikolojik olarak kendilerini çaresiz hissettikleri bir dönemde yakın arkadaşlara başvuracağını ve maddi destekle yeniden ayağa kalkabileceklerini işaret eder. Hane içinde gerçekleşen tartışmaların evdeki küçük çocukları olumsuz etkilediğine, özellikle evli kişilerin eşleriyle aralarındaki gerginlik yüzünden evlerinde huzur kalmadığını işaret eder. Aynı zamanda evli erkeklerin eşlerinden gerekli desteği görmeleri yüzünden başka bayanlara karşı ilgi duymaya başladıklarını ve duygusal açıdan rahatlamak için yanlış yollara gireceklerine işaret eder. Rüyada tuvalet kuyusuna düşmek, hayırlı ve güzel bir hayatı ve mutlulukların artmasına verilen emeğin karşılığının fazlasıyla alınacağına, güzel paralar kazanılacağına ve maddi anlamda sıkıntı yaşamayacağına, yıpranmasına gerek kalmadan bir anda lüks bir yaşamın sahibi olunacağına, hasat eden ve kim besleyen birçok insanın olduğuna, bunları dost sandığına, art niyetli ve kem gözlü kimseler, kimselerle yollarını kesileceğiine, bu nedenle kazaya, belaya yakın duracağına, hayatta gerçekleştiremeyeceği hiçbir idealin olmayacağına işaret eder yüz korumaya ve güzel işler yapmaya, güzel ve mutlu yaşamaya işaret eder, malını da korumaya, yüz kızacı harekete ve aile arasında meydana gelecek münakaşaya, boşa koysa doğmayacağı durumlara düşeceğine, büyük bir şirkete çalışacağına ve hiç beklemediği yerlerden eline para geçeceğine, çalışmaktan ve hayal etmekten bıkmayacağına, çevresine ve bu konuda destek vereceğine, düşüncelerin değişeceğine, ailenin kendine yüz çevireceğine tabir edilir. Rüyada veya suret taşı görmek, kimseyle tartışmaya girmemeye, bir suçu ortak olmak ya da suçu işlemek suretiyle hapse düşmeye işaret eder. Beyaz suret taşı görmek, bugünkü hayatı ahiret hayatına değiştiğine, sevilen bir kişiyle dünya evle girileceğine, zaman geçirileceğine, dışarı çıkıp sosyal hayatı karışması ve hayatı daha güzel yaşama gerektiğine, malları satmak zorunda kalacağınıza, malının hayrını göremeyeceğine işaret eder. Bereketin ve kazancın artacağına, boşanmış ve düzenbazlıkla meşgul bir kadına, evlatlarından yana hiç üzüntü, keder yaşayamayacağına, bilakis onlar sayesinde hayattan zevk alacağına ve mutlu olacağına, galibiyet kazanacağına, gönül hayal kırıklıklarının unutulacağına, eşiyle arasında yaşanan problemlerin çözüme kavuşacağına, işlerinin bu sayede açılacağına, karşılaştığı problemleri dostlarının ve arkadaşlarının yardımıyla atlatacağına işaret eder. Rüyada eski tuvalet görmek aile reisine işaret eder. Çocuğu olan biri görmüşse evin temeliyle geçimini sağlayan babaya da devlet yöneticisine işaret eder. Rüyada geniş tuvalet görmek hayırlı işe, mutlu birlikteliğe, ahlak sahibi kimselere yorulur. Geniş tuvalet gören kimse eli açık, cömert, dürüst kişiliği hayatını birleştirerek mutluluk yolunda önemli adımlar atar. Bu rüyanın tersi rüyada dar ve pis tuvalet görmek kişinin maddi ve manevi sıkıntıları düşmesine sebep olacak fitne fesat kimselerin varlığına işaret eder. Rüyada tuvalet kağıdı görmek işlenerek çok büyük bir kabahata işaret eder. Rüya sahibinin çok önemli bir hata yaptığını ve bu, bunun da başkaları tarafından bilinmesi istenmediği için çeşitli yalanlar söyleyerek örtbas etmeye çalışacağına, ancak tuhaf davranışlarının çevresi tarafından kuşkuyla karşılanacağına, er ya da geç yaptığı kabahatin herkes tarafından anlaşılacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kişinin yaptığı hatayı telafi etmek için verdiği uğraşlara, çabalara işaret eder pişmanlık duyulmasına yapılan hatanın yüz kısa bir tarafı olduğu gibi kişinin başkalarının gözünde de çok küçük bir duruma düşeceğine ve hayatı boyunca da bu olayı hatırlayarak her zaman utanç duyacağına işaret eder. Rüyada asansör görmek ne anlama gelir? Rüyada asansöre bindiğinizi gördüyseniz işinizle uzmanlaşacağınız gerekli okulu okuyup gelir elde edeceğinize işaret eder. Rüyada asansörle üst katlara çıktıysanız hedefe,